Selam arkadaşlar tekrardan. Şimdi nereye gidiyorum? Lastik almaya gidiyorum. Nereden çıktı bu lastik dersek bunun lastikleri biliyorsunuz berbat. Hava videosunda da anlatmıştım olayı. Yani yağmur da çok iyiydi. O sırılsıkan olduğum yağmur da hiç kaymadı. Beni hiç üzmedi lastik ama problemli. Yani şu havada bile bu lastikler Facebook sayfasında bir arkadaş lastik satıyor. Şimdi gideceğim ondan lastiği satın alacağım. 2000 km kadar kullanmış. Yani sıfırına dünya para verene kadar hem arkadaşın işi görürsün hem benim işim görürsün dedim. Şimdi Havacığa doğru gidiyorum. Havacık'tan lastikleri alacağım. Yarın da Cem Motorda lastikleri taktıracağım. Bakalım lastikler nasılmış. Diablo Rosso 2'ymiş lastikler. Vallahi çok övüyorlardı o lastikleri. Ben de zaten onu almak istiyordum ama işte sıfır fiyatı biraz pahalı olduğu için para biriktirmem gerekiyor. Böyle dediğine zart diye istediğimi alamıyorum motora. Sonuçta ev bütçesi, yapacak bir şey yok. Şimdi gideyim yoldayım. Kanlıca'da arkadaş beni bekleyecek. Saat buçuk orada olacağım, 1 saat var. 1 saatte de gidilir herhalde. Normalde hep Üsküdar sahil yolundan gidiyordum. Şimdi şu 2. köprü yoluna bağlanacağım. 2. köprü yolundan havacıya çıkıp Kavacı'nın oradan da aşağıya ineceğim. Dediğim gibi yarın da lastiği takmaya Tadıköy motoya gideceğim. Tabi bu videoyla Bugün çektiğim videoyla lastiği taktığım videoyu birleştireceğim. O yüzden aynı günmüş gibi davranın. <gülüyor> Siz aynı gün farz edin. Aynı gün, aynı gün, aynı gün. Arkadaşlar şimdi devam edelim yolumuza. Ara ara konuşurum yine. Lastiği takarken de konuşuruz. Gelen var mı? Arkadan var. Devam edelim yolumuza biz ya. Şuradan gitmeyin. Ne alemim var? Ne yapıyor çalışıyorlar? Ben çözemedim, tamam mı? 4 yakmışsınız. Eyvallah. Çok güzel yakmışsınız dörtlüleri Nereye gidiyorsunuz? Şu emniyet şeridi olayı Biz motorluyuz Daha bizim de girmemiz lazım olabilir yasalarca Yalnız şu arabayı görüyorsunuz Arabanın yanından geçmek imkansız Benden yol isteyen olsa ben hemen sağa kırarım geçer gider Ufacık alet Hayvan gibi şeyi oraya sokmayın Benim de arabam var ben bir kere kullanmadım Şu emniyet şeridini bir kere kullanmadım Ben de araba kullanıyorum Sizin benden ne fazlanız var kardeşim Kullanmayın lan şu emniyet şeridini Şimdi bu yollar trafik olmasa, ben böyle aralardan gider miyim? Gitmem. Bak, herkese bak kardeşim şimdi, bak. Herkes tek. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, Şu arabanın içindeki bütün herkes tek. Ben de tekim ama bak, benim aracımın kapladığı alana bak. Onların aracını kapladığı alana bak. Trafik nedir oluyor? Bundan oluyor trafik işte. Herkes tek çıkıyor. Ya işe gidiyorsun, yakındaki bir arkadaşını al arabana. Beraber gidin, çok mu zor? Ben bunu da yaptım, daha önce çalıştığım bir şirkette Şirket aracını aldım arkadaşımdan Herkesi teker teker topladım Sabah erken kalkıyordum Gece en geç ben eve gidiyordum Ama 4 kişi birden aynı anda çıkıp aynı anda girmektense En mantıklısı tek bir arabada 4 kişi gitmek ya En mantıklısı bu Hem bütçe açısından mantıklı ya de bölüşseniz kaç paraya gelir, paraya gelmez ya. Benzin masrafı yapmamış gibi bir şey olursunuz ay sonunda. Herkes bireysel takılıyor. Herkesin arabası var, birader. Tamam, yolun ortasından bulduğunuz adamları çevirin de, arabanızı alın da demiyoruz. Yapacağınız şey, çalıştığınız iş yerinde. Eğer arkadaşlarınız sizin oturduğunuz bölgede oturuyorsa, e onları da alın, masrafları da bölüşün. Zor bir şey değil, mantıklı. Ama bunu kim yapar? Kimse yapmaz ya. Yani. Yine boşu boşuna konuşuyor olur Evren. Telefonla konuşanlar mı dersin? Bak adam gülüyor ya, gülüyor. Adamın muhabbet koyu ha. Bak bak, bak amcaya bak. Gördün mü? Adamın muhabbet koyu koyu. Ondan sonra servisinden İnsan taşıyorum ben, öyle bir şey yok, kullanma kardeşim telefonu ya da öyle kullanma, araç kiti taktır o bile tehlikeli ama ben arabamda araç kiti kullanıyorum, hiçbir sıkıntı da yaşamadım yani. Ya da kulaklıkla konuş ne bileyim, tek kulağın atak, boş kalsın, ellerin boş kalsın yani. Onu da yapmıyorlar, valla bizim milletimiz bir acayip ya. Çok trafik var deriz, her birimiz, arabalarda tek kişi otururuz. Emniyet şeridi kullanma deriz ama motor alsan da sen de mecburen kullanacaksın, bunu bilmiyorsun. Sadece bilmiyorsun, motor alırsan görürsün kardeşim, kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Ben de diyordum, ben de emniyet şeridi kullanmam. Yalnızca kasap şoförler yüzünden mecbur bırakılıyorsun. Ya aralarına girmeye kalksan niçin araya girdin? E kardeşim, bunların arkasında dursan geliyor sana arkadan çarpıyor. Yani ne yapacağını şaşırıyorsun. İki arada bir desin hep. Yani ben de böyle kıyıdan kıyıdan gitmeyi seviyorum. Bazı arkadaşlar var, arabaların aralarından makas ata ata, ata gitmeye çalışıyor. Ya kardeşim kaporta sensin yazık günah Evliysen çoluğuna, çocuğuna, eşine yazık günah Değil de annen, baban, kardeşin var Akrabalarım var onları üzeceksin Sana bir şey olsa Sağdan sağdan gidiyordum. Ben de binlik motor olsa da böyle gideceğim Çünkü gerek yok abicim Çok hızlı gitmeye de gerek yok Ya motorla 10 dakika erken çık gideceğin yere Her türlü gidiyorsun zaten, araba gibi değil ki bu Kaçta gidiyorum? 90'la 90'la git işte Binlik motorun var diye illa 200'le 300'le gitmek zorunda değilsin ki Yavaş yavaş git gideceğin yere ya Canından daha değerli olan ne var ki? Acele ediyorsun Kaza yapsan Bir ton dert Ölmesen Sakat da kalmadın hadi Eee motoru düşürdün kırdın O zaman ne yapacaksın? Ondan sana yanacaksın Diyeceksin ulan keşke yapmasaydım hızlı gitmeseydim ya Şimdi ne kadar anlatsan da boş gelir insanlara ama Öyle be kardeşim. Ben Hissar'dan gideyim ya. Anadolu sınırına e ineyim. Oradan düz düz giderim. Öyle yapayım öyle. Şu lastiklere hiç güvenemiyorum ya. Yolu değiştirmişler. Bu yol böyle değildi. Şuradan dönüş vermişler. Gerçi sadece dönüş vermişler. Burası Gökse evleri. Burada bildiğim kadarıyla çok kaza alıyor şuradan girişlerde. Dikkatli olmakta fayda var. Altıda mıyız lan? Vay altıdaymışız. Alalım be şey. Şurayı biliyorum ama burada ışıktan dolayı bayağı sıkıntılı burası. Bir de EDS falan var burada. Biz sağdan kaçacağız. Sinyelimizi verelim. Kanlıca'ya gidelim. Şöyle gölgede bekleyelim. Gölge iyidir. Ya bu tarafa kimse dönmüyor lan? Neden? Acaba neden? Çok az bir yolum kaldı. x değil mi o ya? Vay anasını ya. Normalde arkadaşlar ben NC750 istiyordum. Hani alabilirsem onu alayım diyordum ama bu XADV var ya Honda'nın beni benden aldı ya. Çok güzel bir alet ya. Sıkıları falan da çıkartmış üstünden. Ya da öyle satılıyor bilmiyorum da. gri 10 numaraymış. x Honda'nın yeni motoru otomatik scooter tarzı güzel bir alet. Normalde arkadaşlar kavacıktan çıksaydım eğer ki yolu bilmiyorum gelebilseydim şuradan inecektim göstereceğim şimdi size. Lan burada da kayar mı bu? Kayar. Deli gibi kayar emde bunun nasıl Şuradan aşağı inecektim, şuradan bağlanacaktım. Ama iyi ki de iki demeyeyim, 2 dakikada geldik ya. Sıkıntı olmadı. Virajlarda niçin Yapmadığımı niçin dönemediğimi sorarsanız derim ki gidin bir tane test motoru alın, başajdan benim motorun aynısının test motoru var bir viraja girmeye kalkın o zaman anlayacaksınız niçin virajlarda yavaş gittiğimi Arkadaşlar buradan girdim motorun güzelliği Kanlıca'dayız şimdi bir yere park edeceğim arkadaşı bekleyeceğim bakalım nereye park edeyim şöyle park edeyim ya baba. Arkadaşlar böyle yerlere geldiğiniz zaman disk kilidinizi takın. Özellikle aralarını disk kilidi alın ve de oturduğunuz yere yakın bir yere koyun motoru. Ondan sonra vay anam bitti motorum diye alarsınız ha. Takalım disk kilidimizi. Bu bir diye tabi. Hırsıza kilit dayanmaz ama alsın abicim. Yine de takmakta fayda var. Değerli arkadaşlar nasıl için çeşitli para çekecektim aklınızda bulunsun. Kanlıca'ya gelirseniz ve para ihtiyacınız olursa Garanti Bankasının ATM'si yok burada. Şimdi hisara gideceğim. Hisardan parayı çekip geri geleceğim. Niçin koymazlar bana da anlaşılmıyor. Gelen yok. Geldi. <gülüyor> yes. Şimdi dediğim gibi Hisar'a gidiyorum. Yani bilginiz olsun diye paylaşayım dedim. Balancı'ya gelirseniz garanti ATM'si bulamazsınız. Hisar'dan çekmeniz gerekir. Bu da dipnot. Nasıl parlıyor asfaltı. Ülkemin güzel asfaltı. aletler var Oha! Buralarda vardır belki. Evet. Doğru yoldaymışım. Hemen sinyalimizi verelim. Bir de takalım. Arkadan gelen yok. Buradan gelen yok. hop Şöyle girelim. Obaa! Evet. Şimdi paramızı çektik. Tekrardan. Kalmacaya geri gidiyoruz. Çok uzak bir yer değil zaten. 1 km var yok. Evet. İnelim. Burada bir pulsarlı kardeşimiz daha var. RV 1975. Ona da selam olsun izliyorsan. Çok sıcak. Kafam pişti kaskın içinde. Ama unutmayın arkadaşlar. Ekipman hayat kurtarır. O yüzden çıkartmayalım üstümüzü başımızı. Şuralardan bir yerlerden ben çıkacağım yine. Teyze dönüyor ama. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Dur. Yine geldik. Aramızı çektik bu sefer yalnız. Bakalım arkadaş gelsin de alalım lastikleri. Evet arkadaşlar aldım lastikleri. Ön işlenmiş, arkası Rossa 2. Bakalım nasıl olacak. Böyle de koydum. Gerçi plakamız kapandı ama, inşallah giderken sıkıntı olmayacak. Oba. Selam verdim arkadaş da o. Yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ben dönüyorum, dediğim gibi lastikleri aldım. Önmişten, arkası Pirelli. Rosso 2, 2000 demiş lastikler. Biraz daha düşükmiş herhalde. 1500 ama 2000 var yani. Çok kötü değil lastikler. Hani ikinci el lastik alınır mı sorusuna cevabı kullanmaya başladığımda vereceğim. O zaman göreceğim bakalım gerçekten kullanılır mı kullanılmaz mı? en azından kendi üstündekilerden iyi olacağı kesin de. Bakalım takılınca göreceğiz. Bunun devamında yarın cumartesi günü gidip taktırıyorum lastikleri. Lastikler takılırken görüşürüz arkadaşlar. Alayım mı şöyle hocam? Al bunu yel, diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Yok alayım mı? Motor çekeceğim mi diye bakıyorum da. Yok sen bo boş bulduğun yere girebilirsin ha, ya. Ne yüzük? Öyle mi? Nasıl takacaksın? Takamadık. Oluyor oluyor. Rastrılıyor abi. Olsun olsun ne yüzük Orjinal yüz yani otuz. biliyorsun. Ne yüzük takıyorsun? Yüzük var diye takıyorum hocam. Abi faydası yok ki. Ya faydası önemli değil. Ben ikinciyi aldım zaten bundan daha iyi bu şey naylon tamam naylon bunu yani. biliyorsun ama zararı var biliyorsun yani biraz kaygın olacak bu vardı bunu Allah'a ıstıramıyosuydu gözlüğü ıstıramıyosuydu Yani bak şöyle söyleyeyim, söyleyeyim sana. Lahçıysan ayakkabı dikimi düşün. Bir limona büyük giyersen ne olur? Yürü sıraman koşamazsın. Bir limona küçük giyersen ne olur? Ayağın çok sıkacak. Rahatsız olacaksın. Arabada kurtarıyor da. Arabada kurtarır, Araba dört teker. Bir de lastik tabanı düş. Ama da öyle değil. Bütün araba dönemini bozacak. Iraza giremeyeceksin. Tapsıklı dineklik kısacak. Evet arkadaşlar lastikleri taktırdım. Bundan sonra denemelerimi yapacağım. Hani ikinci el lastik alınır mı alınmaz mı? Onun için de bir video daha gelecek. Birkaç gün test edeyim lastikleri. Bu arada izlediğiniz için de teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bana biraz destek olun ki daha iyi videolar gelebilsin. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.